Türkiye'ye en son ne zaman gittin? 3 seneye yaklaştı. Bir sürü davalar var hakkımızda çıkıp çıkıp duruyor. Bunlarla uğraşmak da zordu. O yüzden yani gitsem muhtemelen tutuklanırım diye düşünüyorum. O yüzden gitmiyorum. Çok fazla insan istiyor konser verebilmemi. Biliyorum yani bir stadyumu bile doldurabileceğim. Ben de çok özledim insanları. Bekli bekliyoruz yani şimdilik. Biraz durumlar düzelirse. Türkiye daha hukuki daha insan haklarının, özgürlüğün daha insanca yaşanılan bir yer olduğu zaman. Yani şu an kimse inkar edemez. Türkiye'de bir tek adam rejimi var bir diktatörlük yani diyebiliriz. Türkiye'nin potansiyelinin çok harcandığını düşünüyorum. Maalesef bu yönetim yüzünden ayrımcılık sendencilik bendencilik biter. Yani üzüyor beni bir şiir yüzünden hapis yatmış bir adamın başka hani sanat yapan insanların benzer sebeplerden yapması çok ironik geliyor bana. Çok üzücü. Ben ülkem için en iyisini istiyorum her zaman. Genç bir toplum bir sürü yetenekli ama umutsuz genç var şu an. O gençlerin tekrar umut kazanmasını görmek istiyorum.